Önce diyor ki başına gelmeden önce veya bir arkadaşı diyelim ki bir bayan arkadaşı bir aldatılmaya maruz kaldı ve hala evliliğine devam ediyor. Ona diyor ki ne kadar gurursuz bir kadın ne kadar onursuz bir kadın bununla birlikte kendi başına geldiği zaman aslında sürecin o kadar da çok kolay olmadığını bunun gurursuzluk veya başka bir şeyle fark olmadığını anlamaya başlıyor. Çünkü bir şey hemen bitmiyor. Yani orada bir şeylerin bitmesi için o süreci sizin de yaşamanız gerekiyor. Doğru. Belki o süreç aslında size bir sonraki ilişkinizde de bir şey öğretecek değil mi? Ya da tekrar devam edeceksiniz bu ilişkiyi çok daha iyi bir noktaya taşıyacak. Anladığım kadarıyla yani aldatılsak da aldatsak da bir otopsi raporundan sonra uzman yardımından evet. sonra hangi şartlarda... Ee, devam edeceğinize hangi şartlarda e, yani hangi şartlardan dolayı aldattığınızı veya aldatıldığınızı öğrenmeniz gerekiyor ve yeni koşullar oluşturmak gerekiyor. Hani boş boşuna dediğiniz gibi örterek ya da e, asarak, keserek ya da öldürerek e, ya da e, aldatarak ya da e, ne bileyim o kişiyi aman beni affetsin diye araba alarak, ev alarak ve işte Kur'an'a el basarak, yeminler ederek işte affedersiniz biri geliyor aldatanı köpek gibi azarlıyor. Biri geliyor onu bir nasıl diyeyim eşek sudan gelene kadar dövüyor ama şartlar değişmiyor ben size söyleyeyim. Daha da kötüleşir. Daha da kötüleşir. Fiziksel...